Üç yıl önce Kamboçya, Manhattan'daki Satibiz müzayede evinin bin yaşındaki bir şaheseri 3 milyon dolara satmak istediğini öğrendi. Bu heykelin ayakları hala Kamboçya'daki tapınaktaydı. Uzmanlar satışa hazırlanan müzayede evini heykelin çalıntı olmasıyla ilgili uyardılar. Çünkü heykelin ayaklarının hala Kamboçya'da olduğunu biliyorlardı. Bu uyarılara rağmen müzayedeciler heykeli en meşhur müzayede kataloglarından birini kapağına koydular. Kamboçya Kraliyet Hükümeti araya girerek satışın durdurulmasını ve heykelin Kamboçya'ya geri gönderilmesini resmi yollardan talep etti. Satıbiz satışı durdurdu ama heykeli iade etmek istemedi. Ben uzun zamandır Kamboçya'nın kaybettiği kültürel mirası ile ilgileniyorum. Genelde yasaların şu an söylediklerine odaklanıyoruz. Ama Satıbiz'in Kamboçya'nın talebini geri çevirdiğini öğrendiğimde, hukuksal savaşımı, geçmiş yasaları yani tarihi kapsayacak şekilde genişlettik. Görünüşe göre heykelin çalındığı yer olan Koh Ker Tapınağı ve Prasat Chen Mabedi'ni kapsayan alan, bölgenin ve bölgedeki tüm heykellerin devletin himayesinde olduğu bir yasa ile korunuyordu. Şubat 2012'de, Olay New York Times'da yayınlandıktan sonra, Amerika Avukatlar Birliği heykelin Kamboçya'ya iadesi için bir müsaade davası açtı. Bunların sonucunda Sotheby's heykeli Kamboçya'ya iade etmeye razı oldu. Bunun diğer heykeller ve tarihi eserler içinde bir örnek olması umuyoruz. Mesela bu olaydan sonra New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi iki heykeli kendi rızasıyla iade etti. Umuyoruz ki diğer müzelerde bunun devamını getirecekler.